Merhaba arkadaşlar. Kovalent e, API ile Web3 üçüncü bölümüyle devam ediyoruz. C harfi. E, yine gecikmeli oldu. Aslında bir ay önce bu e, sunumu hazırlamıştım. E, kardeşim ama e, bir ay gecikmeli oldu. Şimdi devam edeceğiz. E, yüz paraları diye bir şey var. Bu yüz paraları aslında bu Bitcoin meselesi çıktığında insanların idrak etmesi noktasında ya bunu nasıl idrak edebilirler sorusuna verilen alternatif bir cevaptı. Bildiğiniz böyle altın gibi Bitcoin'leri üretmeye başlamışlar 2013 yılında. Tabi orada bir Bitcoin'lik, on Bitcoin'lik, hatta bin Bitcoin'lik böyle kontür kartları gibi düşünün. İçerisinde private key var, bir de public key var, adres var. Bunlar üretilmiş. Ama daha sonrasında çok kabul görmemiş. Şu açıdan kıymetli aslında hani Bitcoin fiziksel olarak elinde insanlar tutmayı bu kadar arzu ediyor mu yoksa dijitalleşme noktasında bir kabul oluştu mu noktasında değerli demek ki artık dijitalleşmeye doğru kayıyor. Kovalent API'nin kendisine ona da değinelim. Kovalent API aslında e, blok zincirler üzerinde çeşitli sorgular yapabildiğiniz, aramalar yapabildiğiniz e, blok zincirlerin Google'ı gibi tanımlanabilecek bir e, API, e, bir blok zincir projesi. E, bununla ilgili e, kitabı Aybars'la beraber yazmıştık. Kardeşimle beraber. O kitapta da birçok örnek var. Bunun ücretsiz halini de benim Twitter biyografisinden indirebilirsiniz. Şimdi bu e, Cash Shuffle diye bir şey var. Burada aynı zamanda benzer birkaç terim daha C harfinde var. Göreceğiz biraz da. E, bu Cash Shuffle tarzı işlemler e, Bitcoin'deki işlemlerinizi gizlemek için kullanılan bazı araçlar. Yani şunu diyebilirsiniz. E, Bitcoin'deki işlemler zaten gizli değil mi? Aslında gizli değil. Bu Bitcoin Cash yani aynı şekilde. Ne oluyor? Aslında sizin bazı e, hareketleriniz gözükebiliyor. Bunları işte Coin Mixer var az sonra göreceğiz. Cash Shuffle var. Bunlarla e, bir tür gizleme işlemi yapıyorsunuz. E, burada kullanıcı IP adresini maskelemek için Cash Fusion protokolünde e, kullanıyor ve burada bir Tor bulunuyor. TOR'da biliyorsunuz bir e, gizlilik katıyor sizin sürecinizi. SELO, e, Selo da bir blok zincir. E, SELO biraz daha e, unbanked denilen, bankacılık sisteminin dışında kalan insanlara ulaşmaya ve onları e, blok zincir ekosistemine, daha doğrusu finansal e, sisteme katmaya çalışan bir proje. Bunun için de sosyal yardım projelerini yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani biliyorsunuz bu video serisinde böyle hız hızlı bilgi vermekteydi. Olabildiğince çok e, gerek tecrübelerimden gerek e, diğer örneklerden bahsetmeye çalışıyorum. Ondan biraz daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi her e, kripto para borsası, her blok zincir projesi kendini bir yerde konumlandırıyor. Aslında bunu yapabiliyorsa zaten başarılı oluyor. Ya i̇nanın, Dogecoin'in, Shiba'nın bile aslında kendilerini konumlandırdığı bir yer var. Neresi o? Biraz daha şans oyununa yakın. Yani. Selu da kendini nerede konumlandırıyor? Unbanked noktasında. Mesela Algorand nerede konumlandırıyor? Diyor ki, ben iki tane yere çok önem veriyorum. Bir, finansla sınırları kaldırmaya, ikincisi üniversitelere. Dolayısıyla... Algorand ekosistemini çıkarttığınızda orada işte üniversiteler ön planda ve bu diğer finansal sistemdeki sınırların borderless e, ekonomi ön planda. Selo da bunun gibi kendini e, bankacılık sisteminin dışında kalan ve bankacılık sisteminin entegresindense bir e, akıllı telefon yani işte 100 dolarlık bir akıllı telefonla işte QR kodlarıyla sisteme entegre olabileceği ve o insana dünyanın başka noktasından birinin bir yardım gönderebileceği bir yeni web ekosistemi, web düzenini arzuluyor. Bunun için de şey yapıyor, çalışmalar yapıyor. Yanılmıyorsam yazılımcılar için geliştirdiği arayüzünde baklava diye de bir şey vardı, kütüphane vardı. İlginç yani o zaman baklava diye. Bu e, Cerber diye okuyacağım. Cerber fidye yazılımı. Şimdi fidye yazılımları üzerine çalışmıştım ben. E, biraz daha işte bu bitcoin'in e, ilk pik yaptığı yani böyle artık hani kırılımın gerçekleştiği, toplumsal kabulün gerçekleştiği artık borsaların merkezi borsaların aktif olduğu dönemde 2013-14'te daha çok e, fidye yazılımı vardı. Bu fidye yazılımlarının özelliğine bilgisayarınızdaki kötü amaçlı bir yazılım bulaşıyor ve daha sonra sizden bu e, yazılım e, belli şeyler istiyor. Diyor ki eğer e, bana şu parayı ödemezsen bilgisayarındaki dosyaları sıkarım, bilgisayarını kilitlerim, kilidini açamazsın. Farklı yazılımlar da var. Yani e, dosyalarını silmem ama e, dosyalarının elimde olduğunu paylaşıp itibar kaybına sebep olurum, borsada hisselerinin düşmesine sebep olurum gibi. Bu da bir fidye yazılımı, Cerber'de fidye yazılımı. Buradaki farklı noktalardan biri, saldırılardan kazanılan karın bir kısmı karşılığında hizmetlerini diğer siber suçlulara satmasına olanak tanıyor. Yani zaten onu görüyorsunuz, bu slaytta var mı bilmiyorum ama benim hazırladığım ana içerikte vardı. Orada e, bunu bir servis olarak Deep Web'de kullanıldığını görüyorsunuz. Yani servis yazmış kişi diyor ki sen e, fidye yazılımını çalıştıracağım, Tamam ben sana altyapı desteği vereyim, e, komisyon alayım, kar alayım veya bu hizmeti işte kullanacağım. Bin bilgisayara saldırı yapmanın veya bin e-posta e üzerinden yapalım yapacağız mesela. E, bin e-posta'ya göndermenin maliyeti şu. Da farklı kanallar var. Yani Whatsapp'tan falan da gönderilebiliyor. Telegram'dan, farklı yerlerden. Daha yeni bir tane, ee... o hafta bir tane o oltalama gelmişti de ilginçti. Aha, evet, Instagram'da size etiketliyorlar. Diyorlar ki iPhone kazandınız. Profil işte şu hesabın biyografisindeki link, profilindeki linke gidin. Oradan sonra size oltalama saldırısı yapıyorlar, yani siz de iPhone kazandım diye tıklıyorsunuz. Zaten hani burada sosyal mühendislik çok kullanılıyor, bu Cerber'de bu fidye yazımlarından biri. Klaus komut satırı arayüzü, bu da EOSU blok zincirinde kullanılan bir komut satırı arayüzü. Biraz daha spesifik bir şey ama hani sadece adını e, duyarsanız bu komut satırı nerede kullanılıyor diye böyle bir blok zincirde e, kullanılıyor. Bu arayüzler ne işe yarıyor? İşte, e, sizin daha pratik bir şekilde yani yazılımcıysanız daha pratik bir şekilde herhangi bir ekstra arayüz olmadan komut satırı üzerinden işlemlerinizi yapmanızı sağlıyor. İşte bu coin swapları falan diyecektim. Bunlar... Coin swap yine biraz daha dışında da CoinSwap bir jetonla Mevcut bir jetonla yeni bir jetonu Değiştirme işlemi coin swap yapınca ne oluyor? Siz mesela bir Ethereum veriyorsunuz Ben de size işte 10 tane Buğra token veriyorum Böyle bir swap işlemi Asıl şu şeyler önemli CoinJoin'ler coin joining diye bir şey var Bu biraz daha kara para aklama içinde Kullanılıyor Şurada hani görseli var Farklı hesaplardan gelen Bitcoin'ler farklı hesaplara dağılıyor. Ee, bakın burada normal 0.8 Bitcoin gelmiş 0.79 çıkmış yani orada yüzde 1'lik bir yani yaklaşık, yani yaklaşık e, yüzde 1'lik yaklaşık 1,2'lik yüzde kesinti var e, o diye işlemlere gidiyor. Onun dışında e, ne oluyor? takip edilirliği önlemek adına bir şey. Buradaki risk ne? Eğer size birisi bu teklifle gelirse, hani kara para aklama teklifi ile size gelebilir. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Yani sizin cüzdanlarınızı kullanarak bir transfer yapmak isteyebilir. CoinJoin ile ilgili bildiğim kadarıyla bazı Deep Web'de de daha kullanılan programlar var. Yani bu CoinMixer da benzer bir şey. Bunlar Bitcoin'leri karıştırıyor. Yani bunlar kara para aklama. Coin mixer, coin join aklınızda olsun. Bunlar kara paraya aklama işlemleri karıştırmada kullanılıyor. Yani çok hakim değilim ama bir e kara para işinde şu anda Bitcoin yerine privacy coin'leri kullanılması daha ma mantıklı geliyor. Yani herhalde Bitcoin üzerinden yapmıyordur o kadar saf değillerdir. Çünkü Bitcoin bildiğiniz gibi birçok şey şeffaf bir blok zincir. Yani biz işte defterleri, adresleri görüyoruz, transferleri görüyoruz. Bunları kapatan işte coinler var. Monero gibi, Dash gibi. Hatta Dash'in ilk esmi Dark Coin galiba. Daha sonra Dash Coin oluyor. Bunlar var ama bunu aklınızda olsun Coin Mixer, Coin Join gibi işlemler bu işe yarıyor. Collator var. Şimdi biliyorsunuz Polkadot ekosistemi bambaşka bir ekosistem. Yani şöyle diyorlar mesela, Kraken'in CEO'suna Bloomberg yayınında soruyorlar diyorlar ki, The next Ethereum hangisi olacak? Yani sıradaki Ethereum hangisi? Ada olabilir mi? diyor. O da diyor ki, bence Polkadot olacak. Şimdi Polkadot olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama Polkadot ekosisteminde Ethereum'a denk gelen şey, mumbim veya diğer smart kontrat platformları. Aslında Polkadot Ethereum'un da üstünde bir şey. Neden? Çünkü şimdi şu gördüğünüz e, yuvarlağın tamamı, bunun tamamı Polkadot oluyor. Bunlardan bir tanesi, işte o mavi, sarı, onlardan bir tanesi aslında işin akıllı kontrat e, tarafı oluyor. Yani mumbim direkt mesela veya Moonriver, smart kontratlar Ethereum'a karşılık geliyor. Dolayısıyla burada birçok kavram ortaya çıkıyor. Bu kavramlardan burada bir tanesi karşımıza çıkmış. Collator. Ee, ne diyor? Hem parachainlerde, parachain neydi? Buradaki işte sisteme, e, müzayede ile giren, o müzayedelere de e, denizci artırması gibi bir şey diyorlar. Bir denizcilik terimini kullanıyorlar. E, denizci mumu muydu ne? Yani işte... Tam olarak e, bittiği zaman belli değil. Herkes artırıyor işte ben kilite 10 e, polkadot verdim. Öbürü mumbime 20 polkadot verdi kitlede. Bir anda böyle bitiyor müzayede. O anda bakıyorlar kim en çok toplamışsa slotu o kazanıyor. Bunlara parachain deniliyor. Hem de ana parachain. Rela Relaychain de şey bu parachainlerin bağlandığı dönme dolap gibi ana yapı. Bulunan tam düğümler bunlara Collator'dan deniyor. Bu Collator buralardaki tam düğümler. Tam düğümlerin özelliğine, ee, burada okuyayım da bir de ben söyleyeyim, temel amaçları para işlemlerini toplayarak ve Relay doğrulayıcılar için durum geçiş kanıtları üreterek para çalışır halde tutmaktır. Collator'lar yeni bloklar yazmak ve işlemleri yürütmek için gerekli tüm durum geçiş bilgilerine erişebilir. Collator'lar ayrıca blok zincirler arası, çapraz zincir mesaj geçişi, XCMP, buna XCM olarak kullanıyorlar daha çok. Aracılığıyla iletişim mi kolaylaştıran diğer paraçütlerden, paraçütlerden mesaj gönderip almak için kullanılır. Şimdi burada e, önemli nokta şu. Zaten tam düğüm, tam düğüm ne yapar? İşte blok zincirdeki tam düğüm ne yapıyor? Blok zincirin güvenliğini artırıyor. Onda stake ediliyor. E, bazıları tam düğüm kullanmıyor. İşte burada nominated deniliyor. Başka sistemlerde Pure Proof of Stake veya Delegated Proof of Stake daha çok bunlarla işte oradaki varlıklarını kilitliyorlar Burada da nominate. Buradaki olay şu, Collector aslında buradaki ara kapı tutucu. Yani bundan dolayı da eleştiri aldığını hatırlıyorum. Yani Collector sisteminden dolayı ara eleştiri aldığına merkezilik noktasında eleştiri aldığını da hatırlıyorum polkadot'a yani bir kapı tutucu o para chain'ler, para chainler nedir işte mumbim'di, astardı, kiltti veya başka diğerler kit kusama da da yani aynı sayılabilir. Bunların e, birbirleriyle etkileşimi. Bak bu çok kıymetli. Çünkü bunun üzerine çok oynuyor zaten Polkadot. Şu XCM dedikleri şey çapraz zincir mesaj geçişi. E, bunu hem dikey hem yatay düşünüyorlar. E, bu da şey oluyor basitleştireceğim. Mesela sizin Mumsama diye bir proje var. İşte bir Metaverse projesi. Mumsama projesinde bir tane karakteriniz var. Bu ıı, oyun gibi bir şey. Minecraft serverında çalıştırıyorlardı en son. Yani buradaki karakterinizde kazandığınız bir şey mavi blok zincirde düşünün. Tak gidiyor sarı blok zincirde bir finansal varlığa dönüşüyor. Örneğin işte Moon bir NFT'ye dönüşüyor veya Kilt bir Merkeziyetsiz kimliğe dönüşüyor, DiD'ye dönüşüyor. Bu farklı blok zincirlerin birbirleriyle etkileşimi Çok ilginç bir tane görmüştüm. Robonomics diye bir proje var robotikle ilgili. Ben bunun bütün kaynaklarını çütçeleştirdim. Yayınlarlar yakında. Kitaplarını falan da. Çok güzel bir proje. Robot ekonomisi üzerine. Diyor ki, bir tane paraçayın var Polkadot ekosisteminde Mars bu paraçayının adı bu paraçayını ben detaylı incelemedim ama o orada yazılan şey şu diyor ki siz bir tane mesela Raspberry Payınız var ve bunu blok zincire bağladınız veya Arduino orada Raspberry Pi diyor ve bu Raspberry Pi'yi blok zincire bağlayıp blok zincir üzerinden işte ne yaptınız? Ee, Orada bir Mars'ta e, Mars'ta bir tane araç varmış Mars blockchain'inde. O aracı uzaktan simüle edebiliyorsunuz. E, yani biraz spesifik bir örnek ama işte o Mars blockchain ile e, Robonomics parachainini birbirine bağlıyor. E, böyle örnekler var. E, bunları işte XTM dedikleri şeyde Collator'lar sağlıyormuş. Biraz gibi ama polkadotu teknolojisi karışık bir teknoloji yani basit bir teknoloji değil. Compjetonu e, e, Compound'un kısaltmasının hatta Compound da bildiğim kadarıyla altyapısında substrate polkadotun altyapısını kullanmaya başlamış diye hatırlıyorum. 2021 başlarında. Comp, kripto ödünç vermenizi, ödünç almanızı olanak, kripto varlık ödünç vermenizi, ödünç almanızı olanak tanıyan, merkezi olmayan blok zincir tabanlı protokoldür. E, aslında protokolün jetonudur. Protokol Compound, protokolün e, jetonu. İşte burada bir borç alma verme platformu, Compound. Tabii e, bu taraf, yani borç alma verme e, konseptleri yavaş yavaş gelişiyor. Burada işte teklif sunma, blok zincirde bir teklif sunma yüzde birine komşet onlarının sahip olmasını gerektiriyor. Bu bir yandan güvenlik sağlıyor, bir yandan merkezilik eleştirisi getiriyor. Çünkü öbür tarafta diğerleri oylayamıyor. Kozmos da çok kıymetli bir blok zincir. in Blok zincirlerin interneti olarak kendini tanımlıyor. Burada da bahsetmiştim. Blok zincirlerin interneti kolaylaşma çabasının bir parçası olarak diğer blok zincirleriyle bağlantı kurmak için kullanılan blok zincir protokolü. E, Tender ekibi tarafından oluşturulan prof, Proof of Stake e, blok zinciri. jetonuna da Atom biliyorsunuzdur zaten. Hem ağın güvenliğini sağlıyor hem de yönetişim kararlarını oylamak için kullanılıyor. Bu o yönetim kararlarının oylanmasında gerçekten e, güzel işler çıkarıyorlar. Birkaç tane örneğden geldim. Kosmos e, da böyle bir proje. SDK de var yani SDK, Software Development Kit, yazılımcılar için bir e, geliştirme e, kiti. E, Proof of stake ve proof of authority blok zincirleri olanı, oluşturmasına olanak tanıyor. Proof of authority neydi? Gerçi onlara P'de, proof of'larda bakarız ama proof of stake zaten hisses kanıtı biliyorsunuzdur. En çok kullanılanlardan biri. Proof of de biraz daha merkezilik eleştirisi alan, biraz daha kapalı sistemlere kullanılması daha uygun. Fikir birliği algoritması diyemiyoruz aslında, ee, bir tür e, sibil saldırılarına karşı koruma mekanizması. Bunlar hep fikir birliği algoritması diye geçiyor ama aslında teknik olarak öyle demememiz gerekiyormuş. Ee, ben de onu doktora çalışırken gördüm. Bunlar aslında ne? Bunlar aslında saldırılara karşı blok zincirin kendini koruma mekanizmalarını, proof of work, proof of stake, proof of authority, gibi var böyle 60-70 tane var. Yani bir kişi yazıyor Proof of Location diyor mesela. Diyor ki ben konumu, konum kanıtı diyorum. Onu detaylandırıyor. O yüzden çok var. Ha burada da SDK'de biz hem Proof of Stake hem Proof of Authority geliştirebiliyormuşuz. Burada diyor ya özel blok zincirleri oluşturmak için tasarlanmış. Aynı zamanda işte o Proof of Authority'ye biraz daha yakın. Böyle bir abimiz var, Craig Steven Wright, Bitcoin'in neyce kendisi olduğunu iddia etmiş, Avustralyalı bilişim uzmanı, bu Avustralyalı olabilir, burada bir hata olabilir, Avustralyalı bilişim uzmanı olabilir, Bitcoin'in mucizenin kendisi olduğunu iddia etti, benim naçizane düşüncem ben olduğunu sanmıyorum yani. Ben Halfin'in Nick Zabo, David Sean üçlüsünün bir paslaşmasından ibaret olduğunu düşünüyorum. Hatta Halfin'in olabilir direkt. Kriptojacking, Jacking, bu da şey, kurbanın bilgisayarına bulaşıyor ve onu bir madencilik cihazına dönüştürüyor. Biz madenciliği nerede kullanıyorduk? Proof of Work'lerde kullanıyorduk. Proof of Workler getkide azalıyor aslında. Bitcoin tarafında da normal makinalarla çalışmak mümkün olmuyor. İşlemci gücü gerekiyor. Dolayısıyla bu saldırı belli yıllarda çok fazla rağbet görmüş olabilir ama şu anda biraz daha anlamsız kalmaya başladı. Çünkü kişilerin bilgisayarını ele geçirsen de onunla Bitcoin madenciliği yapsan çok düşük bir güç. İşte Litecoin madenciliği yapsan, Ethereum madenciliği yapsan yine zor. Ee, o yüzden gitgide azalan bir saldırı kripto kitis. aslında NFT konusuna çok gir, girersek çıkamayız. O yüzden bir duraksadım. Kripto kittis NFT koleksiyonlarında kırılma anı yaşatan, hatta bir keresinde Ethereum ağına dondurabilecek kadar yoğunluğa ulaşabilen bir uygulama, işte kedileri sahipleniyorsunuz, o kedileri satıyorsunuz, satın alıyorsunuz, üretiyorsunuz. Aslında bunun e, köküne indiğimizde birçok şey ortaya çıkıyor. Biz Adını Japonca olduğu için tam hatırlamıyorum, miydi, bu sanal bebekler vardı. Sanal bebeklerde bir e, salgın gibi bir ara yayılmıştı. Yapılan şey aslında bir Sanal bebek var acıkıyor Siz ona böyle kötü bir çözünürlükte ekranda basıyorsunuz karnını doyuruyorsunuz uyuyor uyanıyor bir süre sonra kişi onunla kendini özdeşleştirmeye başlıyor yani onu takip ediyor falan Dolayısıyla bir varlığa sahip olma hissi bizim mühendislerin dünyasının biraz daha dışında bir yerde NFT'ler de orada o yüzden biz biraz iyi algılayamıyoruz. NFT deyince kripto paranın bir alt alanı, işte bir ERC 721 ve ERC 1155 kontrat diyoruz, çok teknik bakıyoruz. Ama öyle değil yani, oradaki kediyi sahiplenme hissiyatı çok farklı ki NFT'lerin programlanabilmesi, işte NFT 2.0'la beraber bir kişinin sahip olduğu NFT'nin tabi caizse doğurabilmesi, çoğalabilmesi, bunlar e, karşı tarafta farklı duyguları harekete geçiriyor. İşte kripto de böyle bir kırılma anlarından biri. Biz önümüzdeki yıllarda NFT'i biraz daha anonim kimlik, dijital kimlik perspektifinde ele alacağız gibi gözüküyor. Çünkü şöyle düşünün, metaverse olduğunda bu kripto kites gibi düşünün, oradaki kişinin metaverse'de bir kedisi köpeği olacak. Ve o kedi köpeğe e, varlığı olarak bakacak ve onun e, belki de programlanabilir olduğu için o kediye bir şey e, belli algoritmalar eklenecek. Keşe iyice sahiplenecek, bağlanacak. E, hatta şeyi denemişlerdi. Sosyalar tarihini yazarken çalışmıştım. Hayvanlar için sosyalar da denemişlerdim. Yumi ismiydi. Ne sistemin adı? Y ile başlıyordu. E, o Orada yani köpeğiniz var, ekliyorsunuz. Arkadaşları oluyor, ekliyorsunuz. İşte köpeğinizin fotoğrafını paylaşıyorsunuz. Tabii sahipleri paylaşıyor ama köpekler üzerinden bir böyle kimliklendirme hayvanlar üzerinden denenmişti tarihsel olarak. metaverse'te de benzer bir konsept çıkabilir. O yüzden CryptoKitties de yani. yani. Şöyle bakıp geçemeyiz. Kediler, oyun, hı, güzel veya saçma deyip geçemiyoruz. Kripto Locker Ransomware, Ransomware Fidya yazılımları. Kripto Locker'da işte 2013'de çıkıyor. Zaten bunlar genelde böyle bulaşıyor. Mesela ne oldu? Bir tane Büyük Türk Borsası'nın verileri önceki yıllardan birinde mail adresleri hacklenmiş. Size oradan mail atar gibi mail atıyorlar. işte şifreniz şu oldu falan. Şu dosyayı indirin. O arada bulaştırıyorlar yazılımı. Burada... Benim gördüğüm bir tane orijinal saldırı şu. Dip ve peçemde şifreler sızıyor ya. Mesela siz de kontrol edebilirsiniz. Have, have I pointed diye bir site var. Have I Paris W need Edirne Denizli olması lazım. Have I, I pointed yani hacklendim mi? Password pointed aslında. Şifrem ele geçti mi? Orada bakıyorsunuz. Mail adresinizi yazınca diyor ki sizin şifreniz. İşte Data breach birde veya işte bilmem şu sızıntıda e, listede var. Şimdi saldırgan alıyor şifreyi. Sizin oradaki şifrenizi nerede atıyorum? Erzurum 1 2 3. Erzurum 1 2 3 alıyor. Mail adresiniz alıyor. Size mail atıyor diyor ki şifren hacklendi. İşte mail e, e, hesabına giriş yapıldı. Eski şifren buydu. Değiştirmek istiyorsan tıkla. Tabi bu şifreleri yakın takip etmesi lazım saldırgan. Siz de onu görünce bir anda panikleyebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten sizin önceden başka bir yerde kullandığınız bir şifre. Ve o anda o sosyal mühendisliği yapmış olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Böyle şeylerde kullanıyor kullanılıyor. C-Tokens Compound platformunda işte borç verme jetonu. Burada bir faizi temsil ediyor. Tabii faiz aslında şöyle bir A varlığından yatırıp A varlığından elde etmek, A varlığından yatırıp B varlığından elde etmek faize giriyor mu? Hani o biraz daha dini alana giriyor. Ama burada siz başka bir token kazanıyorsunuz. Yani işte mesela dayı ödünç veriyorsunuz. C dayı kazanıyorsunuz gibi. Böyle bir token. Cüzdan. Cüzdan tabii bu da değişen bir kavram. Yani ilk başta bizim cüzdanla kastımız ne? Türk filmlerine gittiğinizde işte bir cüzdanı açıyorsun. Resim var, para var, kimlik var cüzdanda. Şimdi ne var? Bizim Metamask cüzdanımızda para var. <gülüyor> Bitcoin, Ethereum var. Resim var NFT'ler. Kimlikler var. domainler falan. Ee, aslında aynı şey. Ama e, tabii ki cüzdandan kasıt sizin buradaki e, varlıklarınızı nasıl koruyacağınız. Çünkü bütün işin omurgasını bu oluşturuyor. Yani bütün işin omurgasını e, şu oluşturuyor. Bak kardeşim Web2'de senin internetteki sahip olduğun her şeye e, teknoloji şirketleri sahiptir. Şu an sen sahipsin. E, peki e, bunları nasıl saklayacaksın? internete bağlı ortamda mı saklayacaksın, e, soğuk cüzdanla mı saklayacaksın, donanım cüzdanında mı saklayacaksın falan. E, bakın burada ne demişiz? Dijital, yazılım, fiziksel, donanım, internete bağlı, soğuk, internete bağlı olmayan, emanet bir yere e, özel anahtarların kontrolü sahip olduğu veya gözetim dışı, yalnızca kullanıcı kendi özel anahtarını kontrol eder. Bir tane daha söyleyeyim, beyin cüzdanı mesela, biz bunu B harfinde işlemiştik. Olabilir yani, o aklından tutma 12 kelimeyi. Zaten nasıl, ne oluyor işte ilk başlarda e, private keyler böyle uzun bir şifre oluyor. Daha sonra bu private key'i e, tohum cümle olarak da a, alabilme şeyi bip Bitcoin iyileştirme önerilerinin birinde veriliyor ve ondan sonra da artık bütün blok zincirlerde size kelime veriyorlar. ya yani 12 kelime, 24 kelime. O kelimeleri saklıyorsunuz bunlar ayrılıyor. Yani sıcak dediğin zaman internete bağlı. Soğuk dediğin zaman artık internete bağlı değil. İnternetten bağlantısı kesilmiş. Donanım cüzdanı dediğin zaman ona özel üretilmiş bir donanım var ki mesela Ledger'ın ben bir videosunu izledim. Transistörlerine kadar hackerlar ayırıyor. Ledger'ın rakibinde çözüyorlar. Ledger'da transistörlerine kadar ayırıp onları işte kısa devre yaptırarak çözemiyorlar. Yani bu sıradan bir USB değil. Yani şu e, oradaki bu donanım cüzdanı olarak bilinen şeyler sıradan USB'ler değil. Ama USB'de de saklayabilirsiniz. O da ayrı bir konu. Bu şekilde cüzdanlar var. Yani şuradan dolayı en başta bu maddeye başlarken böyle bir duraksadım çünkü değişiyor. Cüzdan dediğim şey çok değişiyor. E, mesela e, diyelim ki e, bir tane uzakta bir e, blok Zincire bağlı bir robot var bu robotun özelliğine garson bu robot bir restoranda garson ve garson olarak siz restorana restorana verilmiş garson olarak e, iş yapıyor ve evet, restoranda bunun karşısında e, bir ödeme yapıyor kime yapıyor bu robotun üreticisine yapıyor blok zincir üzerinden sonra robotun üreticisi diyor ki e, benim 100 tane restoranda 300 tane robotun var. Bir robotun günlük bana getirisi 200 dolar atıyorum yani yuttusma. Ee, bunları blok zincirden geliyor ya para. Yani cüzdanlar birbirine akıllı kontratla bağlı. Ben sana e, bir tanesini e, kiralayabilirim. E sen bana işte günlük şu kadar verirsen bir robotu sana kiralarım. Bunu da yine blok zincirden yapıyor. Bu sefer cüzdanında robotu tutuyorsunuz. O yüzden hani iş kompleksleşiyor. Robot hakkını tutuyorsunuz veya DAO'ları tutuyorsunuz. Bir yerdeki yönetişim hakkını. Diyelim ki ileride bir kişi dedi ki işte ben bir STK dedi ki ben bütün üyelerime işte bir DAO hakkı vereceğim. Soul Bond NFT diye bir şey var yani taşınamaz NFT vereceğim. Dolayısıyla bir kimlik gibi bir şey. Ve bunlarla yönetim hakkına kalacak. Buna da cüzdanınızda tutuyorsunuz. Yani işte elektrik mühendisleri odası e, katılım hakkını da cüzdanınızda tutuyorsunuz. E, bu yüzden cüzdan kompleksleşen bir şey. E, biz cüzdan olarak gördük başta. Çünkü aklımız ona eriyor, perspektifimiz ama değişebilir. O daha detaylı yazmışız. Çapraz zincir verilerin tokenize edilmiş varlıklarını ve diğer bilgi türlerinin bir bant blok zinciri ağından diğerine aktarımını açıklar. Polkadot'ta bütün blok zincirler aynı yazılım altyapıyı kullanıyor. Rust dilinin substrate dedikleri framework'ünü kullanıyor. Burada mesela Akala'yla Plazma'yı koymuşlar. Plazma Etern'den gelen Akala da Plazma ekosisteminden gelen ilk ekibe yakın bir grup akala da şey DeFi yani projesi ama mixFi diye bir iddiaları var merkezi ile merkeziyetsiz finans birleştireceğiz işte bunlar birbirlerine ne yapıyorlar varlık transferi yapıyorlar bunun sebebi ne çünkü Ethereum'deki blok zincir sorunumuz ölçeklenebilirlik ölçeklenebilirlik ney dediğimizde çok basit anlatırsak hani çok fazla insanın geldiğinde sistemin e, yeterince e, iyi çalışmaması, yani sürdürülebilir olmaması, e, daha mühendis diliyle söylersek, işte oradaki e, yazılımsal e, sürecin, e, zaman kompleksinin, yer kompleksinin e, çok fazla kullanıcıda e, sürdürülebilir bir sonuç üretmemesi deyip mühendislerinde gönlünü alalım. Ve XCM'de yapılan şey şu, her blok zincirin kendi e, zaten bir e, alanı var. Dolayısıyla e, birbirlerin, yani şöyle düşünün, bir kapıdan yüz kişi geçecek, e, siz bir sürü kapı koyuyorsunuz ve her kapıdan diğer kişi geçebiliyor. Kapılar birbiriyle aynı. Dolayısıyla kapıda bir tıkanıklık yapmıyorsunuz. E, amaçlanan bu yani ideal olarak. bu amaçlanan bu işlem de bunu sağlıyor Polkadot'un birlikte çalışabilir ağında işte birlikte çalışabilirden kastı bu. birbirine bağlı farklı blok zinciri arasında bilgi göndermekte burada buna kripto para göndermek denilmiyor yani bilgi gönderiyorsunuz Aslında ana amaç bilgi göndermek o onun altında kripto paralarla ilgili çeşitli mekanizmalar olabilir Ben yani burada da bu örnek verilmiş Polkadot 2.0 diye bir hikaye de var aslında. Yani Polkadot'un bir süre sonra kusamaya bağlanması zaten programda var. Bir de Polkadot 2.0 var. Orada şu düşünülüyor, bunun gibi Polkadot zincirlerinin de birbirine bağlanması. O da iddialı bir şey, bakalım. Çatallanma ne? Çatallanma aslında, bir okuyayım ben. Yani bir yumuşak, bir sert çatallanma var. Burada... Nasıl anlatmışız? Bir blok zinciri iki blok zincire bölündüğünde çatal oluşur. Niye bölünür onu soracağız. Bu çatallanmalar ağda bir güncelleme yapıldığında gerçekleşir. Çatallanmalar iki farklı şekilde olur. Yumuşak veya sert çatal. Yumuşak çatallar geriye dönük uyumlu bir güncellemedir. Bu da güncellemeyi kabul eden düğümlerin kabul etmeyen düğümlerle hala etkileşime girebildiği anlamına gelir. Sert çatallanma da ise artık uyumlu olmayacak şekilde orijinal blok zinciri önemli ölçüde değiştirir. Sert çatallanmaların sonucu birbirinden ayrılan iki benzer blok zincirdir. Önemli örneklerden biri Ethereum'in yaşadığı işte DAO hack olayı var. Emin Gürsirer hatta yazıyor bildiğim kadarıyla bu güvenlik zafiyetini. Bir makalede yazıyor galiba. Daha sonra Ethereum, Ethereum klasik ve Ethereum ETH ile ETC olarak bir sert çatallanma yapıyor. O zaman tartışmalar oluyor. Ethereum ekibi de iki elde Yani çatallanma yapalım yapmıyorum. Çatallanma yapıp ETH olarak yoluna devam ediyor. O zaman bu terinle Gevon'lu çatallanmayı savunuyor. E, Bitcoin'de sert çatallanmalar var. İşte Bitcoin Cash gibi Bitcoin ile başlayanlar yani ismi Bitcoin ile başlayanlar sert çatallanmalar oluyor. E, onlar da ayrılıyor. Bazen de tam, finansal kaygılarla da ya işte ya asıl yeni Bitcoin şimdi çıkıyor diye pazarlarız mantığında da çıkan Bitcoin'ler var. Ee, bir de yumuşak çatallanmalar var. Ee, bunları da e, şu anda özellikle e, Proof of Stake'de çalışan yeni modellerde artık bu e, yumuşak çatallanmalarda da bir tür teknoloji yarışı var. Yani burada da ne yapıyoruz? Bütün düğümleri bir şekilde güncelliyoruz ee, ve yeni bir şekle getiriyoruz. Bunun işte ne kadar sürdüğü, ne kadar kolay olduğu ile ilgili bir yarış var. Orada da bir teknolojik yarış var. Çift harcama sorunu. Bu arada C harfine geçtik. Aa, tamam, şuradayız. Çift harcama sorunu ne? Ee, aslında Satoshi'nin helvayı yaparken çözdüğü problem çift harcama sorunu. Bu da şu yani ben mesela Ahmet'e 10 lira gönderdim. Cebimden 10 lira azalacak ki aslında çift aynı anda Mehmet'e de 10 lira gönderdim. Cebimden 10 liranın doğru şekilde azalması lazım. Bunun için de zaman damgasını kullanıyor Bitcoin. Burada ne demiştik? itibari para birimiyle harcayan kişi fiziksel harcaya parayı aktarır ve bir daha harcamaz Yani ben parayı de cebimde para kalmıyor. Ama dijitalde işte biraz daha riskli olabiliyor. Bunu önlemekle ilgili çeşitli doğrulama mekanizmaları var. Dediğim gibi Bitcoin'de, White Paper'ında bunu zaman damgası kullanarak çözüyor Satoshi Nakamoto. Ve bu şekilde devam ediyor. Şurada sanki bir şey daha diyecektim de o e, şu anda unuttum. Yani bu çok faktörlü kimlik doğrulamayı biliyorsunuzdur zaten. Yani e, ne yapıyoruz? Birkaç e, şekilde e, kimliğimizi doğru diyoruz. Bu şekilde e, hacklenmenin önümüne geçmeye çalışıyoruz. Burada da SMS'ten ziyade Google Authenticator, yani Authenticator kodu kullanmanı. Daha iyi. Çünkü SMS eğer işte telefonunuza gelen SMS'leri okuma izni varsa bir uygulamanın size borsa SMS gönderiyorsa onu okuyabilir. Ee, o şekilde sorun olabilir. Çoklu imza, multisik cüzdan. Bu da şey e, yani bir cüzdan açıyorsunuz ama o cüzdan kurumsal diye hesap. Bunu biraz daha ileride kullanacağız. Şimdi şöyle bir hikaye var biliyorsunuz. Web 1'de webmasterlar vardı. İşte teknik, interneti hatta Faruk Eczacıbaşı kitabında şey diyor. Bana internetçi diyorlardı ilk başta diyor böyle e, bayağı 30 yıl önce falan. Sonra Webmaster oldu Web1'de. Web2'de işte sosyal medya ekibi işte ayrı teknik ekip ayrı falan. Web3'te de artık dijital varlık yöneticileri olacak. Bu dijital varlık yöneticilerinin işi önemli. Çünkü o, o kurumun dijital varlıklarını yönetecek. NFT'lerini, dağlarını az önce örnek verdim bir robotu cüzdanda tutabilecek falan. Bu hesapların tek bir anahtarla değil de birkaç anahtarı birleştirildiğinde işlem yapma yeteneğini istiyorsak işte bu multi-signature wallet dediğimiz cüzdanları kullanıyoruz. Ben burada kendi reklamımı yapmışım bu arada. Burayen.com'da blogda üzerinde bir cüzdan nasıl kullanacağı örnekler. Ben bunu örneği kaldırdım ama belki internette vardır. Aslında çok basit. Yani zaten bununla ilgili kendi SDK'lerinde bir komut oluyor. E, algorantın olsun diğerlerinin. Ben işte multistik cüzdan üreteceğim dediğinde. işte o zaman sana 3 e, tane mesela atıyorum. E, tohum cümlesi veriyor. Ve dolayısıyla sen bunların üçünün birden e, kullanman gerekiyor. Yoksa işlem yapamıyorsun. Ortak yönetilen fonlar için kullanılan bir şey. Diyelim gibi ileride de özellikle kurumsal hesaplarda e, kullanacak Buna benzer e, bir şey sosyal medyada yok. Yani sosyal medyada şöyle bir şey yok. E, bir bildiğim kadarıyla. Bir tweet atacaksınız. İşte o tweeti 3 tane e, yerden onaylanırsa atıyorum atabilme diye bir şey yok. E, bu da bazen sorunlara sebep oluyor tabii. Neye sebep oluyor? Mesela. Vardı geçmişte gazetenin çalışanı maaşlarımız yatmıyor diye tweet atıyor mesela resmi hesaptan ya yani bunun gibi şeyler oluyor. E, bu o kadar e, buna göre tehlikeli değil ama burada tehlikeli burada varlıkları çalabilir. Yani bir çalışan transfer edebilir bir yere e, biraz daha hassas olduğu için kurumsal şeylerde kullanılıyor. Bu şekilde e, bu kısmı da bitirdik umarım faydalı olmuştur. Şimdi e, durduralım kaydımızı.